Teorizyoner Atmanız sahne gün özetini, hoş Gün özeti başlıyor. Dolar 16,36 euro 17,47 altın 9, 74, 75, 71 borsa 2.418 ve bitcoin 29.741 ile günü yükselişte kapattılar. NATO'dan dikkat çeken Türkiye açılaması geldi. Endişelerini ayda alıyoruz dedi. Tüm gözler yani açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında ekonomistler tek bir tahminde bulundu. Türkiye'yi haklı çıkartan röportaj İsveç Devlet Televizyonu'nda YPK PKK propagandası yapıldı. Ahmet Çakar'dan Muharrem İnce ilkin soru geldi. Botoks yaptırıyor musunuz sorusu geldi. Tarih yazda Roma UEFA konferans liginde şampiyon oldu. Korkunç ayrıntıya göre ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı nereye yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye operasyonu sinyali ABD'lere paniğe neden oldu. Biden'ın kurmaylarını harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı'nda kritik kripto para toplantısı yapılacak. Dört ana başlıkta düzenlemeler yolda değerli izleyenler. Ebrar Karakurt hazır mısınız diyerek diyordu. Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı. Bu haberimize gün üzere sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.